Merhaba, Hamit Üçüncü ben, EPTS'nin kurucu ortağıyım. Biz EPTS olarak kendimizi spor, fitness ve fizyoterapi alanında giyilebilir elektronik sensörler geliştiren bir teknoloji girişimi olarak tanımlıyoruz. EPTS, FIFA'nın Electronic Performance and Tracking Systems olarak sınıflandırdığı ve adlandırdığı bir analiz sistemi. Biz bu sistemi Türkçe'ye elektronik performans takip sistemi olarak çevirebilmesinden esinlenerek firma ismimizi EPTS olarak aldık. 2020 yılında TÜBİTAK 1512 Tekno Girişimi desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi Teknokentinde kurulduk. Şu an çalışmalarımıza İstanbul Üniversitesi Teknokent'te devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz bu sistem GPS tabanlı giyilebilir elektronik sensörler içeriyor. Bir antrenman yeleği içerisinde aksesorometre, ciroskop, magnetometre, barometre, nabız ölçer ve GPS sensörü yerleştiriyoruz. Bu sensörlerden aldığımız veriler özel bir füzyon algoritmasından geçiriliyor. Daha sonra sağ kenarına yerleştirdiğimiz ağ geçitleri aracılığıyla LTE şebekesi üzerinden uzak veri tabanına kaydediliyor. Bunların yanında kendi bünyemizde geliştirdiğimiz web ve mobil uygulamalarımız ile gelişmiş bir raporlama ve analiz sistemi sektöre sunmuş oluyoruz. 200'ün üzerinde parametreyi inceleyerek elit seviye sporculardan alt yaş kategorisindeki gençlere, atletik performansını pozitif yönde tetiklemek isteyen sporculardan, zayıflamak amaçlı spor yapan tüm bireylere kadar gelişmiş bir analiz ekosistemi sunuyoruz. Ürünlerimizi geliştirirken şöyle bir şey fark ettik. Özellikle akıllı saatlerin hayatımıza çok yüksek oranda girmesiyle birlikte bireysel kullanıcılar antrenman verilerini sosyal medyalarına paylaşıyorlar. Biz bu sebeple ürünlerimizin bireysel kullanıcı pazarına da hitap etmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle bireysel kullanıcılar... Kendi aralarında yarışmacı bir ortam oluşturabilecekleri, tüm antrenman verilerini sosyal medyadan paylaşabilecekleri ve performans gelişimlerini çevrelerine duyurabilecekleri gelişmiş bir ekosisteme ulaşacaklar. Tüm uygulamaları kendi bünyemizde geliştirdik. Tüm Nova bize ait. Patentleme çalışmalarımıza da başladık. Bunların yanında TÜBİTAK, TEYDEB desteği alarak EPTS sistemini kapalı alanlarda kullanılması için RTLS tabanlı gelişmiş bir analiz sistemi geliştirmek için de çalışmalarımıza hız verdik. Kurulduğumuz günden itibaren pandeminin etkilerini derinden hissettik. Özellikle bizim ölçeğimizdeki firmalar elektronik üretim yapmayı hedefleyen firmalar birçok komponente ulaşmakta çok zorlandılar. Bu süreci elektronik üretim yerine yoğun bir arge çalışmalarıyla geçirdik ve ürünlerimizi hazırlayarak pazara sunduk. Şu an tüm testlerimiz tamamlandı. Ürünlerimiz pazara çıkmak için hazırlar. İhtiyacımız olan fonu ekibimizi büyütmek, elektronik komponent tedariki yapıp stok tutmak ve bir miktar üretim yaparak pazara giriş yapmak için kullanmayı İlgilenen tüm paydaşlarımız detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.